Yüksek basınç sera sisleme sistemleri SIS tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ana makine depodan gelen suyu yüksek basınca çıkartarak yüksek basınç boruları ile nozullara iletir. Nozullarda bu şekilde sisleme yaparlar. Bu serada 80 adet nozul kullanılmıştır. Sisleme hattı boruları çok ince olduğu için videoda net görülememektedir. Islatma yapmadan sis ve nem oluşumu üretim için çok önemlidir. Sistem nemi bu kontrol panelinden ölçer. İsterseniz sistemi buradan açıp kapatabilir ve ayar yapabilirsiniz. Bu serada müşterimiz daha önce düşük basınç spreyleme hattı kurmuş ama ıslatma yapması nedeniyle kullanamamıştır. Bu başlıklar kullanılmamaktadırlar. Görüntüde çıkmaları sizi yanıltmasın. Sisleme işlemini yapan bu sis görüntüsünü oluşturan yüksek basınç sisleme sistemidir.